Alerjinin tamamen ortadan kalkmasına ait maalesef çok yüz bir e, bilgiye sahip değiliz. E, çünkü bugünkü bilgilerimiz ışığında şunu kabul ediyoruz, alerji bir kronik hastalıktır. E, diğer bazı kronik hastalıklar kadar vücutta hasar oluşturmaması ve hayat kalitesini bozmaması bakımından bazı e, hastalar alerjiyi belki daha hafife alarak işte ben bundan ne zaman kurtulacağım bu bitmedi Yine geldi falan gibi bir takım bıkkınlık ifadeleriyle de hastalığı tanımlayabilmekteler. Ancak benzeri yaklaşımı mesela hipertansiyonda, işte kronik romatizmalarda, şeker hastalıklarında hastalar söylemiyorlar. Çünkü onların tamamen ortadan kalkma ile bitmeyen... Doğru ancak yönetilebilen hastalıklar olduğunu biliyorlar. Alerjiyi de bu şekilde görmek lazım. Yani bünyeden e, alerjiyi tamamen ortadan kaldırmak genellikle e, mümkün gözükmemektedir. Ama belirtilerin ortaya çıkmasını engelleyen tedbirler almak, belirtiler ortaya çıktığı zaman da bunlara yönelik doğru tedavilerin uygulanması gereken bir hastalık biçiminde görmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.